Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Boğa burcundaki tutulma. 8. evinizde meydana gelecek. Koçlar gibi siz de en çok para konularında etkileniyorsunuz. Bu iyileştirici bir etki. Yani 8. evinizde muhteşem bir Jüpiter-Venüs kavuşumu var. Zaten Venüs yöneticiniz. Aynı zamanda tutulmanın da yöneticisi. E, bu durumda